Arkadaşlar herkese merhaba, iddia Tahmin okupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yine 6 tane maç analizim var ve bir rolling kuponumuz var arkadaşlar. Maçlara geçmeden önce ee, 31012020 iddia Tahmin okupon paylaşım merkezi kanalında vermiş olduğumuz 6 tane, 6 tane maçın 5'i e, başarılı bir şekilde geldi. Avusturya'ya bir Tirol maçına 2.500 demiştik. 1.45 orandan maç 2-2 bitti. Ve diğer maçlar zaten sonuçlarıyla beraber. Artık bu şekilde sunum yapacağım. Westerlo-Lirs maçı arkadaşlar ilk yarı bir iptal. Lirs'ın bir tane iptali var. Ve Westerlo'nun iki tane direkten dönen topu var. Maalesef maç 2-0'da kaldı. Yine aynı şekilde geçen videomuzda arkadaşlar vermiş olduğumuz 2.10 oranlık rolling kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Rolling kuponumuz arkadaşlar şu şekilde göstereyim ben. Geçen 10 lira atmıştık. Şunu yeşil yapıyoruz. Kazancımız 21 TL ve 0.2 02 2021 tarihinde rolling kuponumuzun oranı 2.28 arkadaşlar 2.28 yani 2 orandan az olmayacak şekilde. O şekilde ayarladım yine 10 TL basıyorum arkadaşlar ve sonucunu bekliyorum. Şu anda bizim kaybımız ne kadardır arkadaşlar? 15 TL, kazancımız 6 TL. Rolling kuponu bu şekilde işliyor. 10 gün veya ay sonunda arkadaşlar hesaplayacağız. Kazançlı mıyız, garda mıyız, zararda mıyız? Onu hesaplayacağız. Hep beraber hareket edelim. Yine 10 TL basıyoruz arkadaşlar. 21 TL'yi basmıyoruz. Çünkü buradan 6 TL kazandık ve kasamızdan sadece 5 5 TL çıksın. Daha fazla çıkmasın. 10 TL basıyoruz. Ee, hatta bunu 11 TL yapalım arkadaşlar. Çünkü 6-5 11 TL yapıyor. Kazancımız ne kadar olacak? Kuponumuz gelirse 25.25.08 olacak. Ve bir sonraki Rolling kuponumuzda o 25 TL'nin tümünü basacağız. Bu şekilde hareket edelim. Ee, rolling kuponumu ben sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Çünkü ben de oynuyorum. Oynadıklarımı sizlere sunuyorum. Tabii ki şans faktörü çok önemli. İnşallah hep beraber kazanırız. Kazanmaya devam ederiz. Bu bir başlangıç e, seriyi devam ettirmek istiyoruz. İnşallah da devam edecek. Yarınki maçlarımız arkadaşlar 0-2... 02 2021 şurayı yanlış yazmışım. Evet. Vereceğimiz maçlar bunlar arkadaşlar. Evet. Hemen analizlerimize geçelim arkadaşlar. Galatasaray'ın açılış oranına bakalım ve analizlerimizi yapalım. 155 3 43. 60 arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Evet, Excel'imiz açıldı. 1.55.3.60. Excel'imiz ne diyor bize? Maçımız karşılıklı gol var ve üstte gidecek. Tabi bizim bu maçta seçtiğimiz tercih mas sonucu bir olacak arkadaşlar. Çünkü Başakşehir'in performansını hiç beğenmiyorum. Galatasaray'a yeni katılan futbolcular var. İnşallah yarın. Oynayacaklar ve bizi maçcup etmeyecekler. 152 orandan maç sonu biri değerlendirebilirsiniz. İlk maçımız bu şekilde. Aykut Kocaman Başakşehir'e transfer oldu biliyorsunuz. Kadrolar daha kesinlik kazanmadı. Maç saatine yakın arkadaşlar? Sizleri de kontrol edip oynayabilirsiniz. Saat 19'da başlayacak Galatasaray-Başakşehir maçına maç sonu 1 diyorum ben. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa o şekil değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız. Danimarka Süper Ligi'nden saat 20'de başlayacak Renders Horsense maçı arkadaşlar. 1.45-3.25-4.25 Hemen Excel'imizi açtık. 145 3.25 4.25 Evet arkadaşlar Excel'imiz hesapladı. Ve çıkan sonuç Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi Karşılıklı gol var ve üst Maç 2'den 1 bitebilir. Excel'imiz bunu diyor. Ama biz yine farklı e, Bir tercih aldık arkadaşlar. Renders'ın, renders'ın arkadaşlar, 1.5 üstünü aldık arkadaşlar. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa o şekil değerlendirebilirsiniz. 1.55 orandan ev 1.5 üst. Renders Horsons maçı. Tabii ki ee, Dillian üstünü de alabilir bu maçın. Dileyen karşılıklı gol varını ama ben Renders'a güvendiğim için ev sahibinin bir buçuk üstüne aldım. Sizin de aklınıza yatıyorsa benim gibi düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz bu maçı da. Ve üçüncü maçımız arkadaşlar. Aurao Showhouse'ın maçı. İsviçre Şarlengeli liginden arkadaşlar saat 21'de başlayacak maç. 1.95 3.10 2.50. 1.95 3.10 2.50. Evet karşılıklı gol var arkadaşlar maçımız. Ve üst maç üste gidecek bu maçın üstünü de değerlendirebilirsiniz. Tabii ki dileyen karşılıklı gol var. Diğer dileyen üst. Bizim tercihimiz üst. Çok yakın bir e, yüzdelik var. Karşılıklı gol vardan üste gidecek bir maç. Bu maçı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü maçımız Tun-Karims maçı arkadaşlar. Yine saat 21'de başlayacak. İsviçre Şallengeliğinden. Thun-Krins maçı. Oranlar 1.40-3.54 arkadaşlar. 1.40-3.54. Excel'imiz hesaplıyor. Evet yine karşılıklı gol var ve üst olacak maç. 1.40 orandan üstü değerlendirebilirsiniz. Bu maçla ilgili tahminimiz bizim de üst. Evet arkadaşlar. 4. maçımızı verdikten sonra 5. maçımıza geçiyoruz hemen. Yine aynı ligden arkadaşlar. İsviçre Şallenge liginden pek fazla maç olmadığı için bu maçları seçebildim. Aralarından 2'şer 3'er kombin yapıp oynayabilirsiniz Winterhurt Grasshoppers maçı arkadaşlar 2.25-2.75-2.35 2.25-2.75-2.35 Evet arkadaşlar yine maçımız karşılıklı gol var ve üst bizim tercihimiz üst Pardon, bizim tercihimiz karşılıklı gol var, iki takımdan da gol bekliyoruz. 140 orandan karşılıklı gollarını dileyen alabilir, dileyen 150 orandan iki buçuk üstü değerlendirebilir. Bu maçımızı da. Ve son son maçımız arkadaşlar, Werder Bremen-Greifurt maçı. Uf, bu kupa maçı olduğu için biraz. Ee... Aslında risk taşıyor ama mecburen bildiğimde pek fazla maç olmadığı için bu maçı aldı. 1.85 3 2.85 1.85 3 2.85 Excel'imiz hesaplamayı yapsın. Evet yine karşılıklı gol var ve üst, biz üstü aldık arkadaşlar bu maçında bu maçın üstüne güveniyoruz. Yani güveniyoruz derken tercihimiz bu yönde. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2.28 oranlıdır arkadaşlar. Rolling kuponumuz Galatasaray-Başakşehirmaz sonucu 1. Werder bremen iki 2.5 üst toplam 2.28. Bu bizim Rolling kuponumuz oluyor arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdiden hepimize, herkese bol şans diliyorum. Bol kazançlar arkadaşlar.